İçimde dışımda da netli Şeytan tabi bunu fark etti Kanı dolaşıp afetti, Etkisi pistol gibi değil afetti Yaptığın göt diye razi Sonunda bedelin etenazi İçimde duruyor koskoca mazi Canı yandırcı içim sanki nazi Sokakta bad boy rapapapam rap. Elimde tasma, dostlar beatbol Bana göre suratına punch tek vur Vakit doldu artık, çek çek vur Karşımdaki barikat dağlar Sevgi dediğin şey nefete bağlar Huzora çıkış yok kapalı yollar Ateş gibiyiz yaklaşırsan parlar Kaç <gülüyor> kadar otamda koca bir sanat Rapcimi mi gemidi biti bırak Üstüne üstelik sizi de kıran. Doktor çekmecesi reçel al. Masada tırıyor makina dilim Hayatım kapalı dişip bir film. Dinici yakınım bitişe geliyor. Beklişi deli çefeciye verir. Sallamak istesen tesbe olursun. Ana yola çek bir bulursun. Suyunu veren o Bir gün resti çekerse solursun ya. Gidiyorum tabii ki kafama göre. Sizinki ki ki bizi ki töre. Topuna soluna çekerim vare. 91 yıkıldı kale.